Karaciğer yağlanması demek, karaciğerin içindeki yağ miktarının %5'in üstüne çıkması demektir. İki şekilde olur bu. Bir tanesi alkolik karaciğer yağlanması ki ülkemizde nadiren gözüküyor. Diğeri de non alkolik, alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanması. Bu genelde şeker hastalığı ile beraber gözükür, insülin direnci ile beraber gözükür ve obezite ile aşırı kilo ile beraber gözükür.